Merhaba değerli dostlar, bu videomuzda elektrikli süpürgenin çekişi neden düşer, sebepleri nelerdir, hangi önlemleri alırsak bu sorunlarla karşılaşmayız. İkinci bir konumuz elektrikli süpürgenin sesli çalışmaya başlamasının ve sonunda da motorun bozulmasının sebepleri hakkında bilgiler paylaşacağım. Bunu daha iyi örneklendirebilmek adına atölyemize gelen arızalı elektrikli süpürgeleri üzerinde bilgiler vereceğim. Kademe kademe elektrikli süpürgeyi dağıtarak daha anlaşılır bir anlatım sağlamaya çalışacağım. Evet. Şimdi iki adet elektrik süpürgemizden örnekler vereceğiz. Elektrik süpürgemizin emişi düşmüşse emiş gücü düşmüşse öncelikle yapmamız gereken eee servise gelmeden önce yapmamız gereken birkaç e, önemli nokta vardır. Bunları göstereceğim. Evet. Şu haznenin altında Samsung süpürgelerinde filtre bulunur. Şu motor ağzıdır. Motor buradan e, çekiş yapar. Bu filtre gördüğünüz üzere yırtık ve tıkalı durumda. Üzerinde bunun bir singer de var. Müşteri e, bunu kaybetmiş sanırsam. Takmadığından dolayı da buraya giden bütün kirler, tozlar hepsi motorun içerisine hazneye doluşur. Böylelikle motor emiş gücünden düşer. Emiş gücünden düşüren bir diğer yer ise şu bölüm. Görüldüğü üzere filtre tıkalı vaziyette. Tozu da görmektesiniz bu filtrenin değişimi sağlanması lazım. Belli periyotlarla ve ön tarafta gösterdiğimiz filtrenin çıkartılıp şuradan çıkartılıp şu filtrenin tabi bu hale gelmişse kullanılmaz artık. Unutsa yine temini sağlanır. Ama temiz durumdaysa bu filtreleri sirkeleyip tozunu aldıktan sonra haznemize yerleştirip e, e, elektrikli süpürgemizin daha iyi çekiş yapmasını sağlayabiliriz. Peki bunlar yapılmazsa ki zaten bu elektrik süpürgesinin buraya gel gelme sebebi motorunun yanması. Motorunun yanma sebebi de e, şu şekilde zaten filtreyi gördünüz. Bu filtrenin yırtık kullanılması. Üst filtresinin Atılıp yerine tekrar takılmaması, arka filtrenin değiştirilmemesinden kaynaklı olarak motor zorlandı ve buradan da pisliği çektiği için bu motorumuz şu anda faal durumda değil. Herkese yine bilgiyi, detaylı bilgiyi bunun üzerinde vereceğim bu makinede herkese yine aynı şekilde motoru faal durumda değil. Çekiş gücü düştü. Ee, ve şu anda e, motor da arızalı durumdadır. Filtre yerine takıp kaldıralım. Ondan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Bir diğer elektrik süpürgemiz Profilo marka e, kaliteli bir elektrik süpürgemiz. Yalnız e, müşteriden kaynaklı olarak e, filtrelerin zamanda değiştirilmemesi, temizlenmemesinden kaynaklı olarak bu elektrik süpürgemizde e, motoru zorlanmış ve bu motorun şu anda değiştirilmesi gerekiyor. Tabii biz bu motoru değiştirme aşamasına geçmeden önce e, sizin bu bir elektrik süpürgeniz varsa veya da başka bir elektrik süpürgesinin filtrelerinin nasıl temiz tutulmasının önemi hakkında birkaç bilgi vereceğiz bunu istiyorsanız kademe kademe şu anda izleyin şimdi öncelikle biz elektrik süpürgemizi denemek istiyoruz sizin de sesi duymanız açısından gördüğünüz üzere motor zorlanıyor ve emekli bir Bu anda motor acayip derecede zorlanıyor. İşte bunun sebebi de filtrelerinin temizlenmemesi. Filtrelerin içerisindeki pislikten dolayı motora pislik gidiyor. Ve böylelikle de elektrik süpürgesi motoru faal durumdan ölü duruma geçiyor. Evet şimdi bunun filtrelerini de isterseniz çıkaralım. Ee, bir de buraya değinmeden geçmeyelim. Sal, Bu arka filtrenin ne kadar tıkalı olduğunu görebiliyorsunuz gözünüzle. Bu arka filtreler tıkalı olduğu zaman elektrik süpürgesi bir yerden emiş yaparken buradan da üzerindeki motorun üstündeki ısı buradan atılması sağlanır. Bu tıkalı olduğu vaziyette elektrik süpürgesi ısısını atamadığından dolayı belli bir dakika çalıştıktan sonra termik açacaktır. Motor isto verecektir. Soğuduktan sonra tekrar faaliyete girecektir. Ee değiştirilmediği takdirde ise zamanla motorun yanmasına sebep olacaktır. Bunu köşeye alalım. Hemen üstünde bir filtre de var. Onu da köşeye alıyoruz. Üst kısma geçiyoruz. Tabii bu elektrik işimizi çekelim. Üst bölmede bu profilo makinelerinde üst haznede filtre bulunur. Onları da şöyle çıkaracak olursak. Şu tozu görmeniz açısından. Şu ön filtre ve üstünde yine bir alt tabakasında daha tozu tutabilmesi için motora tozun gitmesini engellen bir daha önleyici, kapsayıcı bir filtre var. Halini görüyorsunuz zaten. İşler acısı. Ee, şimdi isterseniz motorun kenarındaki tozlara da bakalım. Dikkatlice. İşte bu durumdan kaynaklı olarak elektrik süpürgesi yanmaya başlıyor. Ee, motorun bu şekilde yanmamasını önlemek için belli periyotlarla bunları çıkarıp sirkeleyip temizledikten sonra yerine bırakıyoruz kesinlikle şu filtreyi ve şu filtreyi yıkamıyoruz çünkü yıkadığımız zaman orada içerisinde biriken toz çamurlaşıyor içerisinde kalıyor Bir diğer bölüm. Tabi bu arada çöp haznemizi çıkaralım. Ustam çöp haznesinin şu kısmını da çeker misin? Yani müşterimizden geldiği gibi bıraktık ki daha net anlaşılsın. Müşterilerimiz bu şekilde getirdiği zaman tabi biz işlemi bitirdikten sonra kendilerini dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz. Bir daha bu durumlarla karşılaşmaması için. Bir filetemize şu kısım da var. On da dikkatlice çekelim. Bu da temizlenmediği zaman görüyorsunuz. Bu toz hepsi motorun haznesine giriyor. Bu temizlenmediği takdirde yine motorumuza işte şu yukarıdaki filtreye doğru bu toz gidiyor. Buradan da motora aktarıyor. Bundan dolayı da motorumuz yanabilir. Bunlar temiz tutulursa, belli periyotlarda bunlar temizlenirse hem elektrik süpürgesinin emiş gücü düşmeyecektir, hem de e, uzun vadede bu elektrik süpürgesini kullanacaksınızdır. Şu anda biz elektrik süpürgemizi komple çıplak hale getireceğiz, e, motorun içerisinde biriken pislikleri de size göstereceğiz. Temizledikten sonra motor değişimimizi yaptıktan sonra e, tekrar e, Buluşmak dileğiyle. Şimdi durduruyoruz videomuzu. Evet. Şu anda elektrik süpürgemizi dağıttık. Tek tek parçalarını görmeniz için. Yani üzerindeki pislikleri görmeniz için temizlemeden önce size göstermek istedim. Bakın filtreyi görüyorsunuz. Filtrenin üzerinden resmen toz akıyor. Pislik akıyor. Bakın. Aynı şekilde diğer filtrelerimiz. Motorun içindeki pisliği görüyorsunuz. Şu gözenekler tıkalı durumda ve aşırı tozdan dolayı biye dağıtmış. Bu motor üzerinde üzerindeki filtre yine aynı şekilde kupkuru olmuş. O kadar ki içerisine pisik girmiş ki kupkuru olmuş. Yani bu elektrik süpürgesinin motorunun bozulmaması için artık hiçbir sebep kalmamış. Tüm sebepleri gerçekleştirmişler. Evet. Diğer hazneler. Şu yine motora toz girmesini engelleyen haznelerden biri. Bakın görüyorsunuz nasıl tıkalı olduğunu. Şu arka filtremiş içindeki pislikleri görüyorsunuz. Tamamen tıkalı. Karşı taraf kesinlikle görünmüyor. Yani bu durumda zaten motor hararet yapacaktır. Kısa bir sürede duracaktır. Değiştirilmediği takdirde. Evet yine motorun alt haznesi. Alt tablası. Görüyorsunuz içindeki pislikleri. Yani motor bu şekilde elektrik süpürgesi kullanılırsa istersen sıfır olsun bu elektrik süpürgesi. Her havukarda motor yakacaktır. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Tek tek söyledik. Şu çıkardığımız şu filtreleri tabi bunu zaten sizin ulaşabildiğiniz filtreleri söylüyorum. Kesinlikle diğer filtrelerden bahsetmiyorum. Çünkü bunlar temiz olursa kesinlikle zaten elektrik süpürgesinin motoruna kadar toz nüfuz edemeyecektir. Şu filtreleri şu filtreyi şu filtreyi ve şu arka filtreyi bunlar hepsi müşterinin ulaşabileceği, çıkarabileceği yerlerdedir. Bunların çıkarılıp temizlendiği takdirde elektrik süpürgesi kolay kolay arıza vermeyecektir. Emiş gücünden de düşmeyecektir. Şimdi videomuzu duraklatıyoruz. Ben bunları temizledikten sonra tekrar size göstereceğim. Akabinde hepsini toparlayacağım. Emiş gücünü kontrol edecek. Evet. E, elektrik süpürgemizin temizliğini yaptık. Hoca istersen tek tek gösterelim. Gezelim. Temizliği gösterelim. Motorumuz zaten sıfır değiştireceğimiz için. Evet hoca buraya. E, şimdi. Bu bizim arka filtremizdi. Genelde bunu sıfırıyla değiştirirler. Ben... E, bu şekilde tercih etmiyorum. E, müşterilerimi bu eziyetten kurtarmak için. İşte kağıt olan filtreyi görüyorsunuz kirliliği. Hiçbir şekilde temizleme şansınız yok. Tek çareniz yenisiyle değiştirmektir. Biz ise e, kendi motor filtreleri vardı, Motor çingerleri vardı bizde. E, arka filtreye göre kesip bırakıyoruz. E, müşteri bu kirlendiği vakit çıkarıp yıkayıp kurutuktan sonra tekrar tekrar kullanabiliyor. Uzun yıllar boyunca. Böylelikle sürekli filtre almak zorunda kalmıyor. tabii biz bunu servislerimizde bize e, bizim temin ettiğimiz özel filtrelerle yapıyoruz. E, bir sefere mahsus müşteriden ücret alıyoruz. Bunu çıkarmak ve yeni filtreyi takmak karşılığında. Onun daha sonrasında zaten müşteri kendini e, bunu yıkayarak Kurutup tekrar tekrar kullanabiliyor. Yine motor ağzındaki filtremiz. Yan filtremizi değiştirdik yine. Bunu ara ara e, şurada tırnak yerleri vardır. Düz tornavida ile açıp, singerini sirkeleyip, yıkayıp, kurutup tekrar yerine takmak gerekiyor. Şu ağız kısmında yine bir filtremiz var. Bir saniye onu bulup Evet. Şu filtremiz. Onu da temizledik. Şu şekil yerine yerleştiriyoruz. Bu filtreler temiz tutulduğu takdirde elektrik süpürgesi kolay kolay arıza vermeyecektir. Çekiş gücünde düşme olmayacaktır. Biz şu anda bu elektrik süpürgeyi toparlamaya geçiyoruz. Toparladıktan sonra tekrar buluşacağız. Ee, Testimizi yapacağız ve videomuzu bitireceğiz. Evet. Elektrik süpürgemizi toparladık. Filetlerini yerine taktık. Şu anda deneme performansını görmek için fişi takıyoruz. Şu anda en minimum seviyeden en maksimum seviyeye kadar denemesini yapacağız. Çekim gücünü. Şu anda en düşük derecede görüyorsunuz. Elimi gayet iyi bir şekilde çekiyor. 100 tane alıyorum. Bir sonraki hale. İyi. Yani bir bir en sonda görüyorsun konektik suyu ve grup halüyo Allah'ım. Terini bırakmıyorsun böyle performansı devam etmek istiyorsanız e, filtrelerinizi zamanda temizleyin arka filtrelerinizi zamanda temizleyin e, ki servise e, kısa bir süre içerisinde gitmek zorunda kalmayın e, bu dediklerimi misal filtrelerinizi temizlediniz hala verim alamıyorsanız bir servise götürüp onun bakımını yaptırmanız gerekmektedir aksi takdirde motorunuz yanabilir daha yüksek maliyet size çıkartabilir bu Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın.